Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoşgeldiniz bugünkü tarifim tavuklu şehriye salatası özellikle 5 çaylarınız için hazırlayabileceğiniz bu güzel lezzetli salatanın ilk önce tavuğunu haşlayarak başlıyorum hemen hemen 800-900 gram kadar şöyle büyüklerinden bir tane kemikli tavuk göğsü haşlıyorum isterseniz de kemiksiz normal göğüsü haşlayabilirsiniz ben suyunu değerlendirmek amacıyla bu şekilde hazırlıyorum en azından daha sonrası da çorba yaparım dedim. Üzerine geçene kadar su ilave edeceğim. Ortalamı bir litre su ilave ediyorum. Tavuğu öncesine güzelce yıkadım. Da sadece göğüs kısmını kullanacağım. Biraz da tuz katayım. Küçük bir tenceremi kapatıyorum ama tencerede de haşlayabilirsiniz. Arka tarafı alayım. O orada haşlanırken hemen burada şehriyeyi haş kabulüceğim. Uygun bir tenceri ocağımı alıyorum yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tencerenin içine koyup ocağın altını yıkıyorum ben bir tarafa suda koydum kaynasın hemen ardından içerisine 2 su bardağı artbaşı ekleyin Orta ateşte işte şey güzelce bir kavuruyorum kavruyorum artık. Şu renk alması yeterli. Şimdi içerisine e, iki bardağ, üç buçuk bardak su ilavesi yapıyorum. Birazcık da tuz katıyorum çok az. Daha sonra katacağız zaten. Tavuk da haşlanmak üzere neredeyse. Altını kıstım, kıs kıs ateşte şehriyeden pişene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Şehri tamamen suyunu çekti arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi ben birazcık böyle su döküp içine süzgece koyacağım o orada soğusun. Bak bir kere sudan geçirin yoksa e, yapışabilir bekledikçe. Tavuk da haşlandı, o da soğudu. Ondan sonra birleştireceğim. Şimdi bir kere sudan geçirip süzüyorum. Artık salatanın şehriyesi, tavuğu birazcık soğudu. Tavuğu şöyle yapacağım. Bir yerde görmüştüm bakalım olacak mı? Tek tek dilitmeyle uğraşmayacağız. Şöyle içini alıyorum. Sadece beyaz kısımlarını aldım tavuğun. Şöyle mikserle hafif çırpacağım bakalım birazcık nasıl bir şey çıkacak ortaya ben de sizlerle göreceğim. <gülüyor> Arkadaşlar çok mantıklı değil mi sizce? çok güzel oldu ama geniş bir şey de yapın bakın hiç gitmeyle uğraşmadan gayet güzel oldu daha fazla yapmayın bu sefer çok fazlasıyla dağılacaktır bence çok güzel oldu çok beğendim şimdi içerisine şeyleri katıyorum şeyleri tabii ki bekleyince böyle katılışıyor gayet normal şöyle elimle alacağım şu şekilde karıştıracağım Hemen açıldı, gayet tane tane oldu. Çok fazlasıyla mikserle yaparsanız çok fazla dağıtmayın. Bu ayar gayet iyi. Bence çok mantıklı. Şunu güzelce karıştırayım. Böyle elimle karıştırıyorum diye çok söylenen olacak ama ben elimle iş yapmayı seviyorum hep mutfağımda da bu şekilde yapıyorum tamamdır gayet güzel harika oldu bence Artık diğer malzemeleri katayım şöyle bir su bardağı mısır ilave ediyorum doğradığım yarım demek şuradan üç tane kırmızı biberi doğrayacağım taklıyı falan yıkamaya gerek yok eğer ki yoksa evde böyle közlenmiş normal kırmızı bir de kullanabilirsiniz ama mutlaka böyle közlenmiş katmanızı tavsiye ederim çok lezzetli oluyor bir salata oldu bu şöyle bir 20 tane kadar da konuşalım küçük turşulardan küçük küçük doğradım onu bekliyorum hemen hemen yarım çay bardağı zeytinyağı bir adet limonun suyu tuzunu Ben daha sonra ekleyeceğim Arkadaşlar Şimdi hepsini güzelce bir karıştırayım bu kaşık zor Karıştıracağım, bakacağım. Gerekirse biraz daha zeytinyağı ilave edeceğim. Adımın sadece tuz eksik şu anda. Hemen şöyle bir servis tabağından alayım. Sizlere ayrıntılı göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Arzu ederseniz tavukları biraz daha büyük tutabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup fakat olsun olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.